İzlediğiniz Peki şimdi insanın fabrika ayarlarından yine gelecek olursak hani kaçma modu var ya ben onu şeyde çok kullanıyorum bu arada çok işe yarıyor yani bence her şeyin kullanıldığı alanlar var. Spor yaparken hit vardır bir dakika falan orada böyle bir kurttan, köpekten ya da böyle bir vahşi hayvandan kaçtığımı imgeliyorum ve o bir dakika o nabız da muhteşem oluyor sonra diyorum ki ah bak bitti şimdi tekrar koştuğum yerdeyim, kurtuldum diyorum, neyse yani o da gerekli. Peki biz bu açlığımızı Hı. bir yerden kaçıyoruz ya, Hı -hı. o kaçtığımız alanı besinle mi doyuruyoruz? Ha, tamam şimdi bak çok güzel bir şey sordun. Bizim aslında hayatımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi, ben bu arada başkası için konuşmuyorum, kendim için konuşuyorum, ben bunu çok uzun süre hatta ara ara maalesef hala şimdi bile yaşıyorum. Biz kendimizi genelde beden, Zihin, hatta ruh diye ayrı yapılardan ibaret bir canlı zannediyoruz. Yani böyle bedenimizden ayrı, dünyeviliğimizden ayrı bir ruh diye bir böyle hayaletimiz var. Bedenimizden bağımsız hep aynı çalışan bir zihnimiz var. Ve onlardan tamamen bağımsız takılan ve bir makineye benzeyen, işte şunu yersen sağlıklı, bunu yersen sağlıksız olan da bir bedenimiz var gibi algılıyoruz. Mesela o yüzden sağlıklı yaşam hep şu et bedene yönelik tavsiyelerden oluşuyor. Ya yani bu et beden şunu yerse iyi olur falan filan. Halbuki yaşadıkça görüyorsun ki beden, zihin ve ruh bir bütün. Ve hatta adını koyamadığımız birçok başka şeyle beraber çok yüzlü bir değerli taş gibi. Her yüzünden farklı gözüküyor öyle bir şey var. Ve biz bunun sadece aslında bedeni yüzüyle doğrudan muhatabız, bedeni kısmına hakimiz Nispeten onun kurallarına ve ihtiyaçlarına daha çok aşinayız. Diğerlerinin yani zihnimizin ve ruhumuzun diyelim ana genel olarak ihtiyaçlarını da aslında derinden hissediyoruz ama o kadar beden odaklı yaşıyoruz ki bilmeden onları da beden üzerinden doyurmaya çalışıyoruz. Ya bir örnek vereyim mesela cinsel açlık diye bir şey var. Yani i̇nsan doymuyor, cinsellik insanda böyle hayatı çok fazla etkileyen çok kuvvetli bir güdü. Ama mesela biz hani Freud'dan beri falan biliyoruz ki cinsellik libido diye bir gücün yansımalarından sadece bir tanesi, libido yaşam ve üreme enerjisi, insandaki cinsellik bunun bedene yansıyan kısmı. Mesela bunun ruha yansıyan kısmı aşkınlık yani var olduğu maddesel boyuttan daha yukarı boyutları algılayabilecek bir idrak düzeyine gelme, bir hissediş düzeyine gelme. Bu ruhsal kısmı. Yani zihinsel kısmı ise yaratıcı düşünme, daha önce söylenmemişleri söyleme, ortaya farklı bir şeyler koyma. Mesela libidonun zihindeki yansıması bu, ruhtaki yansıması öbürü, e sen bunları bilmiyorsan, bunlardan kaçıyorsan senin dediğin gibi bir tek doyurma kapın kalıyor. Bu, vücudun giriş yeri olan ağız, dil, damak neyse çok yoğun miktarda tat ve lezzet duyusunun alıcılarıyla donatıldığı için Toplu çalışıyor. Tabii. Yediğin zaman bir de haz alıyorsun. Haz sana geçici olarak eksikliklerini bir unutturuyor. Oh diyor, güzel diyor böyle falan. Mesela ağrı geçtiği anlıyor. LK, hidrat Aynen öyle. Böyle oh diyorsun bayıla bayıla şapırdata şapırdata yiyorsun. E yiyorsun, karnın da doyuyor ama bir süre sonra esas bir açlık var o geçmiyor. Diyorsun ki ben biraz daha yiyeyim o zaman. Mesela insanların çoğundaki yeme bağımlılığı aslında zihinsel bir ihtiyaçtan geliyor. Ya da ruhsal bir eksiklikten geliyor. Ve biz onun nasıl doyurulacağını bilmezsek eğer kendimizi buraya veriyor. Sadece yemek olarak düşünme bütün bağımlılıklar aslında böyle. Evet. Madde bağımlılıkları, davranış bağımlılıkları, insana bağımlılıklar, konfor alanlarına yani rutinlere bağımlılıklar. Bunların hepsi öyle. Bir açlık var. Bunu tamamlayamadığımız için bedensel açlığa saldırıyoruz. İşte mesela tat ve lezzet duyusu bedene iyi gelen şeyi yiyelim hani zehirli olanla besin olanı ayırt edelim diye var bu kadar basit bir nedenle orada ya fakat insan işte bunu öyle bir zihinsel ödülle bağlayabiliyor ki ya yedikçe yiyor yedikçe yiyor kendinden geçiyor insan ne zaman yemeden içmeden kesiliyor diye bakarsak eğer olumsuz, ha ha, olumsuz halleri var yani var. çok çok, beraber, çok beter bir böyle kriz olur bir şey birini kaybedersin bir ruhsal bir yara vardır artık eksiklik yerine bir yaranın ağrısını ve fazlalığını hissedersin. O durumda işte yeme içme durabilir ya da geçici bir süre kesintiye uğrayabilir. Ama öte yandan aşık olduğunda mesela, taze bir aşk seni işgal ettiği zaman e o durumda aslında müthiş güzel bir şey yaşamaktasındır ama yemeden içmeden kesilme çok yaygın gördüğümüz bir şeydir. Niye? Ruhunda veya zihninde öyle bir boşluk dolmaya başlamıştır ki o birinin işte aşkıyla e o zaman artık tıkınmaya, tepiştirmeye gerek kalmaz. O boşluğu evet. bir yer dolduruyor gibidir. E tabi bu da kısa sürüyor. Genellikle hanımlar, beyler evlenmeden önce filinta gibiyken evlenip de işler rutine bindiği zaman herkes yavaş yavaş tercihleri <gülüyor> gelişletmeye başlıyor mesela. Niye? Başka boşluklar çıkıyor. Onları buradan dolduralım hesabına gidiliyor olabilir belki. Bu arada evet. bak kendimden söylediğimi tekrar altını çizeyim. Başka kimse söylüyorum <gülüyor> kendimden konuşuyorum yani. Yok aslında ben bir parça var da sizde oranlar hepimizde oranlar değişiyordur diye düşünüyorum. Bu arada bu de, biraz önce söylediniz yani doldurmak falan hep aklıma depolama geliyor. Şimdi benim bir tane kedi, bir tane hamsterim, iki tane balığım var <gülüyor> evde. Evde biz de insanız. Hepimizin beslenmesine bakıyorum ben. Şimdi mesela benim kedim, sokak kedisi yavruyken aldım. Anne sütü bile almamış bir haftalıkta. Besledik, aldık. Dolayısıyla çok enteresan, onun çok iyi olması lazım değil mi? Aslında büyük bir açlıktan çıktı. Anne sütü bile alamadı. Fakat işte yapısı öyle beğenmediğini yemez, ev yemeği yemez. Sadece kurumamasını yer. Hatta yaşamamayı seçer. Cık, Allah Allah filan diyorum. Bu benim bilgime ters. Hani sokaktan geliyorsun, açsın. Hani özel bir laboratuvarda üretirmiyorsun. Ama seçiyorsun. Yani orada görüyorum ki boncuğun bir karakteri var. Yemekle ilgili bir karakteri var yani. Aynen. Şimdi o zaman diyorum ki bizim karakterimiz yememizle bağlantılı mı? Çünkü hamsterımda Tam tersi alıyor büyük büyük cevizleri kendinin üçte bir gibi ağızlarının burasına tıkıyor tıkıyor böyle oluyor hocam böyle sonra bana bakıyor gidiyor bir yeri kazıyor oraya dep oluyor balığıma bakıyorum bir tanesi saldırıyor öbürü altta geziniyor ha diyorum burada bir şey var burada bir dizem var sizce nedir bu? sordum ama. Her hayvanın beslenme tipi onun hakkında ne anlatıyor değil mi? Sorudan aslında bunu anlıyorum ben. Ya da bizim beslenme evet, tipimizi yani. bunlarla kıyaslarsam biz ne görüyoruz gibi. Evet, biri depoluyor ama bizim gibi. Evet. Bizim nasıl buzdolabımız var? Mesela bu depolamayı biz yani ben genellikle şeyi anlatırken işte buzdolabını avcı toplayıcı beynin çok önemli bir icadı diye anlatırım ben. Çünkü yarın yiyecek bulamayacakmış gibi tıkış tepiş dolduruyoruz. Ben de biraz bununla dalga geçiyorum. Çünkü bu aslında hakikaten bizim bu modern zamandaki en tuhaf hadiselerimizden en çok besin israfının da sebeplerinden bir tanesi. Bir sürü şey bozuluyor atıyoruz mesela. Maalesef. Bana diyorlar ki ya hocam işte kuşlar da bazı işte kemirgenler de depoluyorlar. Şimdi ben mesela yiyecek depolayan kuşlar üzerine yüksek lisansımda çalıştım. Onlarla ilgili bayağı çalışmalar hem taradık hem takım çalışmalar yapan arkadaşlarımla da çok görüştüm. Şimdi bu kuşların biz tabii depoladıkları yatırağı hatırlamak için onların hafıza bölgesi çok gelişmiş hipokampusları. Dolayısıyla onlarda o tip çalışmaları yapmak güzel oluyor. İşte hayvana bir şey yapıyorum bakalım deposunu bulabiliyor mu diye. Yalnız şunu hmm. görüyorsun mesela zebra finç diye Türkçe'sini hatırlayamam bir tane kuş var. Bunların arasında hem mesela yuva parazitliği yapanlar var yani yumurtasını götürüp başka kuşun yuvasına bırakıp öbür anneyi ona kuluçkaya yattıttırıp sonra diğer yavruları aşağı atıp kendi yavrusunu büyüten falan tuhaf tipler de var. Böyle komplike hareketler hmm. görüyorsun mesela depolama da böyle komplike bir davranış. Ama bunların hepsinde olay ne biliyor musun? O tür bütün bireyleri otomatik olarak aynı şeyi yapıyor. Anlıyorsun ki bu bilinçli bir şey değil. Bu kuşun depolama ya da depolamama gibi bir şansı yok. O kuşun genetik davranışsal mirası onu mecbur böyle bir davranışa itiyor. Yani bizim insan olarak mesela çiğnerken hepimizin aynı hareketi yapması, yürürken aynı kasları kullanması gibi. Burada bir inisiyatif söz konusu değil ve o kuş mesela çoğu türde bu arada bu tip davranışlar öğretilmiyor. Hayvan belli bir olgunluğa geldiği anda otomatik bu davranışı sergilemeye başlıyor. İnsanda ise depolama davranışı bununla hiç ilgili değil. Bir kere biz bunu bir öğreniyoruz. Hmm. Biz bunu görmezsek mesela hiç günü gününe yaşayan gerçekten bir tek çöp biriktirmeyen insanların çocuklarıyla tanıştım. Bir tanesi rahmetli Viktor Ananyas'tı mesela. Viktor'un hmm. mülkü yoktu. Yani öyle büyüdüğü için hiçbir şey biriktirmez. İşte geriye Buğday Derneği'ni Türkiye'nin ilk ekolojik pazarlarını bıraktı gitti. Hayatımıza çiçekler bastı o sayede de. Yani bir sürü güzel şey yapıp burayı terk etti. Mesela insan böyle de yapabiliyor öbür türlü de. Yani dünyayı istifliyor, doymuyor mesela. Silolarca altın biriktiriyor, başkasının malına göz dikiyor. Yani. İşte insanda bu mesele dolayısıyla onlardan çok farklı. O hayvanların içgüdüsel davranışları, bize aslında her şeyin bir dengesini gösteriyor. Mesela kedilerde, köpeklerde bahsettiğin yemek seçme karakteri. Youtube'da bir tane video vardı kadın şey yapmış köpeği şey vegan yapmış pardon. Köpeği vegan besliyor sürekli. Hatta birisi köpeğe törecek oluyor, kadın şey yapıyor arıza çıkarıyor benim köpeğim vegan falan diye. Hatta diyor o kadar alıştı ki diyor bir de YouTube'a çekmişler bunu. Önüne diyor et koysam yemiyor diyor işte brokoliye gidiyor bizimki diyor. Önüne et koyuyor hayvan brokoliyi bırak ete dalıyor mesela tabi rezil oluyor videoda falan filan. Biz insanlar olarak özellikle ev hayvanlarının tabiatına çok fazla müdahale ediyor. Verdiğimiz yemler falan bile o kadar yüksek kalorili ki biraz önce bir arkadaşım yazmıştı. Obes kediler ortalıkta gezip duruyor ama obes kediler... Bizim obez çocuklara yaptığımız zulmün aynısını görüyorlar da ondan. Biz o çocukların küçükken yeme ayarlarını bozuyoruz. Bravo. açlık topluk ayarlarını bozuyoruz. Onlara da yapıyoruz aynı şeyi. Hayvan ondan sonra şirazeyi kaybedince, dengeyi kaybedince ne bulursa yemeye başlıyor. Hatta bir süre sonra insanlar gibi stres yeme dediğimiz şeyi keşfediyor. Yani ne zaman stres olsa yiyebiliyor. Psikiyatrik hastalık benzeri durumların görüldüğü tek bir hayvan grubu var. insanlar dışında, insanlarla beraber yaşayan hayvanlar. Tabiatta böyle bir şey rastlamıyorsun. Demek ki onlar da bizden alıyorlar bu durumu. Yani biz bayağı nevi şahsına minhasırız bu durumda. Pardon aklıma <gülüyor> hep takılır. Bu <gülüyor> sokak hayvanlarını çok besliyoruz ya, yani tabii ki besleyelim, ben de besliyorum. Karda <gülüyor> gidiyorum, yemek veriyorum ama bir de rutinine sokuyoruz ya, ben burada hep böyle bir araftayım ya hocam. Çok araftayım, yani ben beslemeyelim demiyorum <gülüyor> ama... Nasıl e, besleyelim? Nasıl besleyelime ve kafa yormalıyız bence. Yani biz kendimizi tatmin etmek için o hayvanın avlanma, yakalama, güdülerini iyi diş mi ediyoruz diye bunun vicdan azabını çekiyorum bazen. <Gülüyor> Orada şunu hatırlatayım. Orada doğru söylüyorsun ama bir noktayı atlamamak lazım. Kedi ve köpekler özellikle tabiatta yaşayan hayvanlar değiller. Yani tabiatta kedi ve köpek diye hayvan yok. Biz yaklaşık 15 bin yıldan beri kurtlardan ve vaşak benzeri kedi atalarından özel seçilimle bugün kedi ve köpek dediğimiz canlıları ve onların ıklarını yaratmış durumdayız. Kediler ve köpekler insana bağımlı yaşayan yaratıklardır. Yani aynen bugün nasıl işte yediğimiz mısır mesela tabiatta yoktur ve bizim bitkisel islahımızla bugün haline gelmiştir Hı -hı. ve Tabiatta kendi kendine bıraksam bu Mısır bitkisinin birkaç nesil yaşaması mümkün değil çünkü o kadar büyük taneleri tabiattaki kaynaklarla üretemez ya Mısır. Bitkisi. Ya da sıra sıra. Tabi, biz mesela bunu gübreliyoruz, seraya koyuyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz, bir ton tantana. O ihtimam sonucunda bunlar böyle oluyor. Köpekler ve kedilerde böyle. Şimdi köpek ve kedilerin şehirlerde başı boş gezmese en büyük problemimiz bu hayvanların başka yaşayabilecekleri bir yer yok. Yani bunlar avcı hayvanlar değiller. Her ne kadar av köpeği olsa da onun yetiştirilme hmm. tarzı takip edebileceği bir ya da birkaç insanla beraber işte onların avlanmasına yardım etmek, sürülerini kolajen etmek işte evinde bekçilik etmek, farelerini yakalayıp öldürmek neyse bu hayvanları biz bu görevler için seçmişiz o, o görevler için üretmişiz zaman içinde şekilleriyle de, yapılarıyla da, üremeleriyle de, beslenmeleriyle de insanla mecburi simbiyotik bir yaşam kurmak zorunda kalmışlar. Bizim bugün sokaktaki her bir kedi köpek gibi evcil hayvan insanın sorumsuzluğunun eseridir. O yüzden yani almışlardır. Çocuğa hediye alacağız diye binbir paraya gidip o ah. şeyleri alıyorlar. Pet shop'tan çocuğa dost satın alıyorsun. Verdiğim mesaja bak. Parayı bastırıp çocuğuna köpek Dostu satın alırsın. Ha nedir pitbull aldım nedir bilmem kanı şeydehada bir, bir, bir tane bir şey aldım ve o daha sonra bakılamayıp sokağa bırakıldığı için bizim bu hayvanlara maalesef bakma mecburiyetimiz var. Sadece Muhammed. doğalarına ters bir şey yapıyor muyum diye vicdan azarını ters mi? yaptığımız şey şu. Çok arayla mi? satın alıp sonra da sokağa salmak esas ya bir canlıya yapılabilecek bir, yani büyük bir vicdansızlık bu aslında. Yani bir hayvanı alıyorsun bir eve diyelim alıştırıyorsun ya da onu sırf bu amaçla üretiyorsun ve sonra Sokağa atıyorsun ya. Bu çocuğunu sokağa bırakmak gibi gelmesi lazım insanlar ama işte canlılarla alakan süs hayvanı mertebesinde olunca maalesef böyle şeyler yapılabiliyor. Aynı zamanda sokaktaki hayvan çok güzel bağ kuruyor insanla. Yani benim evimde var ama dışarıda da beslediğim, konuştuğum, bu sabah bir kazla konuştum. Instagram'a koydum hocam. Bildiğiniz konuştu bende kaz. Açık, sen <gülüyor> ben sabah değilim, yürüyüşlerinde yakında sabah süzülüşlerine ve uçuşlarına geçeceksin. Ereceksin bu gidişte yani valla. <Gülüyor> Çok seviyorum ama hocam <gülüyor> beni biz yemama veriyoruz kedilerimize köpek kedi karga martı aynı anda yiyor yani şimdi siz bunu görüp de sabah yani nasıl koşmazsınız nasıl mutlu olmazsınız e, çok da başka güzel bir şey doğaya temas edebilmek edebildiğin kadarıyla harika var. Ya.